Ey zübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye Cumhuriyeti yıkıldığı zaman zil çekip çalıp oyuncak bir insan değil. Ama yıkılışımız geliyor. Son zamanlarda yıkılan devletlere bakalım. Almanlar, aşırı milliyetçilik yüzünden var. yok oluyor. Ama yıkılış nedeni Allah'ın ayet ve yolunu bildikleri için değil. Bilmeden yok oldu Osmanlı Devleti Allah'ın yolunu bildikleri halde neden yıkıldı? Çünkü Tanzimat'ta Tanzimat doğal aylarında Batı Batıcılar Ernest sizi geri bırakan din gereken siz bilime yönelin, bilime yönelin dediler. Halbuki onların dinle bilim arasında problemi vardı. Bizim dinle bilim arasında problemimiz yoktu. Nereden biliyorsun? Kur'an'ın Denesi Ola ispatından diyor Kur'an'ın Denesi Ola İçpatı'nı merak edenler o filme bakar. Osmanlı Devleti'nin kılışı dini bilmediklerinden değil, dinden yavaş yavaş çıktıkları içindir Zannedediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zaman dinden etten çıktığı denemez. Atatürk'ün fikirlerini veren de Ziya Gökalp'tir. Bazıları Atatürk'e hücum ediliyor, Atatürk'le ilgisi yok. Ziya Gökalp milliyetçilik ve dinle beraber sunmuş Atatürk'e. Sonra Ziya Gökalp dini e, iptal edince Bugünkü layık anlayış ortaya çıkmış. Sonra bu layık anlayıştan da yine biraz ses sala gelmeye başlamış. Peki Osmanlı Devleti neden çabuk yıkıldı? Çünkü bildiği halde doğru yolu bırakanı Allah affetmez. Burada yıkılışla ilgili bazı sitelerde Yayın yapılıyor. Yıkılacağız, yıkılacağız, yıkılacağız. Doğru yoldan ayrılmaz, ayrılırsak sorunumuz iyi olmayacak. Ufacık bir şeyle e, böcek ve kuşla hastalıkla yok olacağız falan diyor. Ama ben net adını koyuyor. İnşallah olmaz. Ama bu net adını koyduğum şeyi benden daha fazla inanmayın. Adını koyacağımız şey doğudan İran bizi yok edecek. Nereden çıktı bunu? Kaderle ilgili konuda filme bakarsanız orada görüşünüz. Memlükler, Anadolu, Selçuklu, Safaviler ve Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği o kadar Marksın, dinsizliğin o kadar yapıştırıcı, evvensel olduğunu bilseydi neden yıkılmış olacaktı? Dinden dolayı biz yıkılmadık. Dinden uzaklaşıldığı için yıkıldık. Allah'a yaklaşanı Allah daha çok yaklaşır. Ben daha önce söylemiştim bilimle dinin beraber fikir fikri, fikrin aynı olduğunu Kuran'ın daneçalla ispatında bu bilimsel olarak dinimizin ispatı var. E ben inanıyorum muyum deseniz de bir bakın tahkiki imaya geçersiniz. Burada Osmanlı'nın neden yıkıldığını bir daha söyleyeyim. Osmanlı dini bilmedikleri için değil. Dinden uzaklaştığı için. Ernest'e bir batılı siz dine fazla yaklaştınız, dinden uzaklaştınız diye yıkıldı diyor. Halbuki onlar yanlış düşünüyor. Dini bozmak için ellerine gelen gayreti göstermişlerdir. Osmanlı yıkan neden? Peki 1900'lerde e, kuruldu. 1900'lerde kurulan bu Türkiye'nin ana fikirleri neydi? Ana fikirleri zannedildiği gibi en büyük put değil. En büyük put barış ve güvenlik ilanı. Hani lanse ediliyor İslam işte barış dilindir vesaire. Bizi oturtmak için öyle söylüyorlar. Bizim şu andaki konuşmamız barış değildir. Ama barış değil de elimiz e, e, silah alıp saldırı alıp edelim anlamında değildir. Bizim barışçı olduğumuzu ileri sürene bizi tekrar tekrar oturtmak için. Bizim en büyük putumuz barış ve güvenlik iladır. İzahını daha önceki filmde yapmıştım. Bir daha yapayım. Kıbrıs'ta savaş yapıldı. Niçin? Kıbrıs barış harekatı. Barış için. Kürtlerin bazısıyla inançsız olanlarıyla savaş yapıldı. Niçin? Barış için. Barış peynirliği harekatı. Kuzey Afet'in ülkelere ders verildi. Barış için. Ukrayna, Rusya meselesinde tarafları teker teker teker teker topladılar barış için Kuran'daki bir mevhum değiştirilerek uygulanırsa o şey put olur. o halde barış için Allah ne diyor onlar seninle barışırlarsa sen de onlarla barış ve gelim Allah için savaş sen kerimatullah için savaşmayıp barış için savaşırsan doğru olur mu? E hırsız geliyor, Karıma zina yapmaya kalkılıyor. Ben neden bahsetmiyorum barışlarına bahsedeceğim? Karımdan zorla ayrılmaya kalkıyorlar. Karım, ben karıma ihtiyacım olduğu halde ayrı yaşattırıyorlarsa. Neyin barışından bahsedeceğim. Büyükten küçüğe kutlar sıra zaman eski tarihte eski başından geçen aynı kutlara inanan ülke hangisiyse onun başına gelenler bizim başımıza geldik diye bir terör yaptı. Ve karşımıza Persler çıktı. Ve Babil'ler çıktı. Babil'i karşılığında. Ben, biz Babil'i yıkansa Persler. Bizi yıkayacak olan Persler yerine İranlar. Bunlar Hamasetle İranlar'a karşı şöyle yaparız, böyle yaparız yok. Ben İran tahta değil, İran'ın yönetimini de beğenmiyorum. Ben de mutluluk bir insan değilim. Ama yani öbür gün İran Savaşı olduktan sonra bu filme bakar. aa, bu tuttu deme kimsenin hakkı olamaz. Peki savaş ne zaman olacak? Zamanı da söyleyeyim. Babi 100 yıl yaşamış. 2. Babil. O zaman 1923 dolaylarında kuruldu dersek 2023 dolaylarında yıkılacak Türkiye'de demeli. 2023'e de Yedi acı bu var. Yedi acı bu da olmazsa sekiz ay ya da altı ay, dokuz ay, yedi ay gibi tahmin yapılabilir. Ama benden daha fazla inanmayın. Ama bu tutarsa onun söyledikleri doğrudur. Şimdi döndüm deme hakkınız olmaz. Ama bu tahmin ne zaman tutmaz? Bir milletin düşüncelerini değiştirmedikçe Allah o milletin kaderini değiştirmez. Bu ayet. Eğer bu millet fikirlerini değiştirirse kader değişir. Yani kader oynak bir şekilde değişebilir. Değişir kader Güzce iradeye göre kader değişir. Ama kader değişse bile hangi kaderin olursa bile Allah ezeli ilmiyle bilir. Suç Deyemezsin. Seçsin ki çekmesini bileceksin. Bu 1980 yılında ki tahminimdi. 1980 yılında e, İran'a savaşın olacağını tahmin etmiştim. Şimdi ise iyi bir şey yapıyorlar. Doğu ile Batı arasında kaçakçılık için, kaçakçılığı önlemek için sur yapıyorlar. Bu iyi bir işaret. Ama Azerbaycan, Türkiye ve İran arasında ve bu üçlü dışlık arasında sürtüşmeler var. Ben bundan 25-30 sene önce Bağlantıyı paylaştım onayar mıydı biz hallederiz demişti Şimdi ise sorun daha belli Roma imparatorluğu parçadı Bunlar şeyi bilmedidik bilmiyordu e, doğru bilmiyordu. He doğruyu bildiği Hadi yanlışta isadei Allah'a Perişan etmeyin. E, haksız değil, haklıdır. Peki, haklılık nereden geliyor? Allah adaleti, hakkı ve hadsizliği yasak etmiştir. Bunun tersini yaptığın zaman Allah Zulüm göndermekte, haklı. Bunun tek başına insanların birebir uygulaması çok zordur. Açıyorsun televizyonunu ya da bilgisayarını, lağımdan başka bir şey yok. Bir mark marka alıyorsun, bu içinden olmadık program çıkıyor. Bunun sisteminin değişmesiyle olur. Sistem değişmediği takdirde başımıza gelenler şey doğudan İranlıların ülkemize saldamasıdır. Bunun düşmanlık değil, dost bir uyanışı olduğunu söyleyeyim. söyleyeyim. Neden? Bundan 1980'den beri kaç yıl oluyor? 1980 yılından beri, 82 yılından beri 80 yılında yandım. 82 yılından beri anlatmaya başladık. 82 yılından beri anlatmanın gayesi düşmanlık olsaydı bu uyarıyı az, Bunun çaresini de söyleyeyim. İran'la bir savaş olduğu zaman ülke elden gittiği zaman onunla Mücadele edecek silahın toprak altına inmesi gerek. Devlet de e, üç yöntemlerle askeri alışına anlaşma yapar. Çünkü ülke gittiği zaman halkı neyde silah olmasa neyle karşı koyacak? Başka kanallarda şöyle anlatılıyor. Ülke yıkılacak, ülke yıkılacak. Doğru yoldan gitmiyoruz. Ayet vadiselerden düz bir mantıkla Mısır, pilavunları ve bunun gibi ülkeleri at Semut ve bunun gibi tahte geçmiş olan kavimlerin helaklığından bahsediliyor. Ama ben net olarak ismiyle söylüyorum. Benden daha fazla inanmamak adı haber, yedi da, ay sonra, hazırlamak gerekir. Yedi ay sonra. Ne Yunanistan, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Rusya, ne Ermenistan, ne başkası. Değil. Bizim düşmanımız İran olacak. Ne, neden e, bir sosyoloji açılan nereden nereden bakıyorum bir insan, bir ülkenin düşünceleri neyse etrafında da akar sular onu bir göldür varsa etrafında da akar sular varsa bu akar sulardan ne geliyorsa o göde değişiklik o, o şekilde olur bu göldeki yani ana ülkedeki düşünceler, fikirleri, göllerin yerine geçerse bu düşüncelerin dışından etki tepki gücünden savaş olup olmayacağı 70'lik tarihten çıkarılabilir. Ama bu tahmin şunu bilmediğim zaman da oldu. Gay kaderi incelemeyin. Ülkelerin kaderi incelendiği zaman kader konusunda sürtüşmeler, düşmeler münakışa çıktığı zaman o ülke batar. Yok olur. Hadisini bilmediğim zaman incelemiştim. Fut metodundan sonra bütün futları metolar kuruyordum. Daha sonra 3 güldü, 3 sonra perde fiziksel oluşan perde Kalkan perde. Üç günü düşüyorlar sonra perde tekrar iniyor. Çünkü Allah net olarak görmemizi değil. Görmeden iyilik yapmamızı istiyor. Siz Roma İmparatorluğu'nun putperest olduğunu iddia ediyorsunuz. Hz. İsa'nın put olduğunu inanıyorsunuz. Peki bir Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı'nın bir futbolcunun putlaşabileceğini bazılarına göre put olacağını neden inanmıyorsunuz? Paranın put olacağını neden inanmıyorsunuz? Para ne zaman put olur? Parayı Allah'tan daha çok sever. Bununla ilgili ayetlerden en az bir gün hikaye edersin, o para put olur. Hadisi e, anmıyorum. Hadisi inkaçı değilim. Mesela çay ne zaman put olur? Çay, çayı ben de içelim. Çayı Allah'tan daha çok sever. Çay yüzünden onunla ilgili ayet nedir? Orucu tutması günah olur. Çay yüzünden orucu inkar edersem çay put olur. Herhangi bir siyasi lideri Allah'tan daha çok sever. Ayete aykırı laf söyler. Ayetleri değil, ayetleriyle bu lidere dönüyorsan o puttur. Şimdi kapitalist liderler başlar Ama toplarlar gittiği zaman Allah'ın revaçlar olduğunu göreceksiniz. Ne, nelerle geldi nelerle geçti. Hep insanları Allah'la kaldırdılar. Kapitalist olan insanlar kendisinin, kendilerinin Allah'a inançlı olduklarını yine söylerler. Ben ilahe ön lüsanstıyım. İsterse memur ve atanlısı. Önemli değil. Doğruyu söyleme hakkım var. İnsanların Roma'nın put oldu Roma'daki insan bazılarının put olduğunu, Hazreti İsa'nın put olduğunu söylüyorlar da terabaştaki bazıların bazı ya da yansaylıların ya da ...başka şeylerin put olabileceğini, put olma ölçüsünün neler olduğunu, neden ben söyleyeyim? Eğer İslamiyetle yönetilmezsek, İslamiyet yalnız şeriat demek değildir. İslamiyet, bütünüyle toplumu yönetme şartlarıdır. Toplumu yönetme şartlarının hepsinin uygulanmadığı bir, yer, bir yerde huzur olmaz, rahatlık olmaz... Şimdi yeni kanunlar da çıksa, 3-5-6 sen sonra yeni kanunlar çıkar. Çünkü diyor ki Allah, nefsini ilah ettiğini görmedim. mi? Nefs bugün bu kanunları ister, 3-5 sen sonra o kanunlar eskidiği yenisini yapalım. Çünkü nefis değişik şeyleri ister, o gün nefis o gün şeyleri ister, başka zamanda başka şeyler ister. Ama Allah, Allah, Allah'ın ilahlarını sağlayacak kanunları toplum yapısına ortaya koyduğu için tek bir düzen ve standart bir düzen vardır. Ama dediksin ki çok çeşitli gruplar falan var. Tehid hakitesi ve itikat birdir. Fıkıh önemli değil. Birisi böyle yıkılar, birisi böyle kılar. Peygamberimiz de bazen öyle, bazen böyle yıkılar. Peygamberimiz zamanında değişik fırkalar vesaire var mıydı? Kimi hoca şöyle anlatıyor, birisi böyle anlatıyor. Önemli olan Tahririn. Yani ilk dönemdir. İlk dönem kitaplarını ya da ilk dönemi anlatan yayınları takip edin. Sonraki hanefe itibar etmeyin. İtikat dışında bir şey ben anlatmam. Anlatmak istemiyorum. Önemli olan peygamber ve sahabedir. Tabin etbali tabin de önemli. İtikatları bozulmamış. Ama e, biz biliyoruz ki sahabeden sonra gereksiz sorular soruyorlar. Yahudi ve Elisyanlar. ashab Keyif kaç kişi? Ya da itikadı bozmayan şeylerde sorular soruyor. İsahiret hadisi dedi. İtikadı bozma. İtikadı bozmadığı için Onlara da itibar etmek gerekir. Ama bunlar varken tutup da halifen dediklerine Hacı'nın hocanın şeyhin dediklerine inanmak ne derece doğru? Madem doğru bangır bangır televizyonlar neden söylemiyorlar? Yoksa çekindikleri bir şey mi var? En hakiki müşrik ilimdir diyorlar. İlimle dini çarpıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü Hristiyanlık dinle zıtlaşmış, galideyi kesmişler. Neden? atmışlar neyse. Çünkü galideye yuvarlak, Hüristiyanlılar düz demişler, bunun üzerine afroz edip, halletmişler. Bizim dinle ilimin zıplı tarafı yoktur. Birazsa pozitif ilimden bir ise ispatı vardır. Ve bir ispat daha geliyor. Yedi ay civarında bir zaman zarfında. Bu altı ayda olabilir, sekiz ayda olabilir, on ayda olabilir. Bir savaş olursa, savaşı önlemek için düşünceler değiştirilmez yani. Siz bundan sonra inanmaya kalkarsanız bir iş işlem geçecek. Yıkılışımızla ilgili üçümüz, üçüncü film galiba sık sık söylememin nedeni sona doğru gidiyoruz. Bu kadar barizliyle 1982-80 yılda.